Belle heure, yani Güzel Saat Kitabı, yardımcı bir dini kitap. Kitap, bütün önemli bayram günlerinin ve aziz günlerinin tek tek işaretlendiği bir takvimle başlıyor. Saat kitabına sahip olanların belli bir amacı vardı. Beridük'ü Jean de France tarafından ısmarlanmış 172 adet tesip var. Bunların yapımı için görevlendirdiği 3 Limburg kardeşlerin yaşları ise, 14, 15 ila 19, 20 arasındaydı. Belli ki üçü de gerçekten dahiydi. Yaldızlama işlemine başladıkları yer olan kitabın orta sayfalarında sayfa düzeniyle ilgili kafalarının karışık olduğu görülüyor. Fakat ilerleyen sayfalarda inanılmaz hünerleri ortaya çıkıyor. Bel örü farklı kılan şeylerden biri azizlere veya Hristiyanlık tarihindeki olaylara adanmış Dük'ün hoşuna giden resimlerin ilave edilmiş olması. Mesela çizimlerin birinde Hristiyan bir adamla onu baştan çıkarmaya çalışan Çekici bir kadın kılığına girmiş şeytan resmedilmiş. Limburg kardeşler Yaldız işlemelerini Bütünsel bir anlatım içinde bağlamaya gayret etmişler. Sayfalar ilerledikçe Hikayeyle uyumu arttırabilmek için Olağanüstü yaratıcı yöntemler buldukları da görülüyor. Onlar Kuzeyde, atmosferik perspektifi kullanan ilk sanatçılardandır. Işığın etkisini resmettiler. Hem Ay ışığının, hem de Güneş ışığının. Kuzeyde o güne kadar görülmüş en doğal duran manzara resimlerini yaptılar. Gözün hemen algıladığını, beyin yavaşça işler. Bu kitabı incelerken fark ettim ki, sayfalara daha çok baktıkça, Kitabı hayret verici bir sanat eseri olarak değerlendirmek kolaylaşıyor. Sanırım benim için sürecin bu parçası Limburg kardeşlerin kitabı yaratmasından daha uzun sürdü.